Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Oçak. Bugün sizlerle birlikte bu saçma sapan TikTok videolarını izleyip yorumlayacağım. Bu videoları şu anda bilgisayara indirdim. İlk defa sizlerle birlikte izliyorum. Muhtemelen siz bunlardan birkaçını biliyorsunuzdur eğer TikTok kullanıyorsanız. Çünkü TikTok'ta baya tanınan kişiler bunlar. Ana sayfada sıkça çıkan kişilermiş yani sorduğum kadarıyla. Evet. Bu videoları izleyeceğim, kendi çapımda eleştiri yapmaya çalışacağım. Fakat şimdiden söyleyeyim, ee, diyeceklerimi başka önlere çarpıtmayın. Çünkü bir insan kendisini böyle saçma sapan bir şekilde internette yayınlamışsa eğer, e, iyice eleştirileri, maruz kalıcı eleştirileri e, dayanabilecek olgunluktadır bu eleştirilere. Ve ben de e, böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu video serisinin de devamını istiyorsanız eğer, yani seri olarak gelmesini istiyorsanız, Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yine açıklama kısmından sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Öyle düşüyor mu gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Bak, saçmalık bir. Kız arkadaşınla bir erkek tokalaşıyor. Zaten sen kız arkadaşına güvensen böyle bir müdahalede bulunmazsın. Saçmalık buradan anlaşılıyor artı senin kız arkadaşın zaten bir işe girip illa çalışacak. Orada çalışma mesai arkadaşları erkek olacak. Yani videonun saçmalığı buradan belli. Çok gereksiz bir kıskanma. Yani bir insan neden böyle videolar çeker aklıma almıyor gerçekten. Bari Neşet Ertaş'ı bu tip bir videoya alet etmeseydiniz yazık yani. <gülüyor> yani hoşlandığın insan oturacağın yeri sildi mendili koklayıp cebine koydum Ne kadar saçma bir hareket. Bir de bu tarz videoları çeken insanların hep saç tipi, e, giyiniş tarzları, ne bileyim takındığı tavırlar hep aynı oluyor. Bir de hep 14-18 yaş arasında bu videoları çekiyorlar. Zaten 18 yaşından büyük insanlar bu tarz videolar çekiyorlarsa oturup bir düşünsünler ben ne yapıyorum diye. <gülüyor> Allah'ım ya. Bunları hiç izlemiyorum. Gerek yok yani izlemeye. Ya. Neymiş? <gülüyor> Abi, tamam burada bir şizofreni canlandırmışsın da. Yani neden bir TikTok videosu? Yani madem böyle bir şey yapmak istiyorsun, git 6-7 dakikalık bir video çek. Onun bir hayatını özetle, ne bileyim... İnsanlara daha duygusal mesajlar var. Neden beynini bu tarz bir videoyu çekmekle kullanıyorsun, çekmek için harcıyorsun? Anlam veremiyorum gerçekten. Bir insan neden TikTok videosu çeker? Tamam faydalı bir platform olabilir. Nasıl faydalı bir platform? Ünlü şarkıcılar şarkı, şarkılarını yaymak için veya Türkiye'de fenomen olmak için şarkılarını bu platforma koyup bildiğim kadarıyla e, Karaoke tarzında... 15-20 saniyelik videolar çekmelerine izin veriyorlar ve şarkıların etkileşimi artıyor. Bu yönden bakıldığında aslında genç şarkıcıların ünlü olmak için bu platformu kullanması doğal. Fakat bu tarz videolar çekmek için çok saçma bir platform abi yani gerçekten. Neyse devam edelim. Bunları da izlemeyeceğim. Bunları da izlemiyorum. Bu tarz çift videolara zaten anlam veremiyorum. Bir insan sevgilisiyle neden bu tarz videolar çeker? Altyazı <gülüyor> Bir de şöyle bir şey var, hani bir video çektiğinizde o videonun giriş, gelişme, sonuç veya kompozisyon kısımları muhakkak ki olmalıdır. Zaten bu kurallara uydup bir video çektiğiniz takdirde karşınızdaki insana kendinizi çok rahatlıkla izletebilirsiniz. Fakat bu TikTok videolarında dikkatimi çeken bir şey var. Zaten bilinçler insanın dikkatini çekiyordur. Çekilen videoların ne bir amacı var ne de karşıdaki insana vermek istediği bir mesaj var. Buradan yola çıkacak olursak şöyle bir şey diyorum. Ya bir insan ne bileyim eve geldiğinde veya dolmuşta zaman geçsin diye neden zamanlı boş şeyleri harcar ki? Neden bu tarz videolar izler? Hiçbir şekilde aklım almıyor. Bir de e, bu tarz videoları genellikle sevgilileriyle çekiyorlar. E, şöyle bir saçmalık var abi. Bir insan neden sevgilisiyle TikTok videosu çeker? Hadi TikTok videosu çektin. Evlendin diyelim o sevgilinle. Ee, bir 10 sene, 15 sene sonra çocukların olduğunda çocukların diyecek ki benim babam TikTokçuymuş. <gülüyor> Saçmalığı görebiliyor musun? Bu çocuk ailesini hiçbir şekilde önemsemeyecek. Çünkü babasında olgunluğu göremeyecek. Eğer çocuk kendisini biraz geliştirirse babasının karşısına geçer, annesinin karşısına karşısına geçer ve şunu der. Ya siz ne kadar saçma insanlar mısınız? Abi TikTok videosu çekmek kadar saçma bir şey yok. Gerçekten. Bu insanlar e, sevgilikken videoları çekiyorlar. İleride evlendiklerinde ya yani ne bileyim çocuklarına bence çok kötü bir şekilde örnek oluyorlar ya. Yani, saçmalıktan ötüse hiçbir şey değil bu TikTok'a buluyorlarım. <gülüyor> Telef yememek için hızlı geçiyorum. <gülüyor> Bana bırak, acı... ya. Giderken sade şu güzelim şarkıyı bakalım nasıl saçma bir videoda kullanmışlar. <gülüyor> Burada anladığım bir şey şu. Bu en öndeki sarış sarı tişörtlü arkadaş. Muhtemelen şu kızı seviyor. Kız da bu erkekten hoşlanıyor. Bu iki erkek birbiriyle çok yakın arkadaş. Fakat bu çocuk... Bir sözde delikanlılık örneği sergileyip sevdiği kızı arkadaşına e, ayarlamaya çalışıyor. Ve başarılı oluyor. Sonra pişman olup giderken kız da pişman oluyor. Abi bir insan sevdiği kızı neden arkadaşına ayarlasın ki? Yani hiç mi aklın yok? Veya hiç mi bir olgunluğun yok? Veya zaten belirli bir arkadaş ilişkinin yani o samimi arkadaşınla belirli bir dostluk ilişkisindeysen İkiniz aynı kızı aşık olmazsınız zaten. Bunu da bir aklına sok yani. Bu neymiş? <gülüyor> Bu da şöyle bir şey sanırım. Bu e, siyahlı kız diğer erkeği seviyor. Ondan özür diliyor. Çiçek uzatıyor falan. Kı e, çocuk bunu reddediyor. E, çocuk Kız arkasını döndüğü anda direkt erkekler buna şey yapıyor işte verilmek istenen mesaj. Açıkça şu sen beni reddedersen beni kovalayan bir sürü erkek var zaten. Burada ilk defa bir TikTok videosunu öveceğim. Bu kızı reddeden erkek cidden zekiymiş çünkü böyle bir kızla zaten birlikte olunmaz. Yani bu tip bir mesajı neden vermek ister ki bir insan? Yani çevremde neden çok erkek var der bir kız? Anlam veremiyorum. Ne saçmalık. Ve bu videoları cidden böyle bunların aileleri falan izliyor mu onu da çok merak ediyorum ya yani ne düşünüyorlar acaba? Ya yani şu tarz videoları çok gülüyorum abi. Yani şizofreni bir hastayı canlandırıyor burada arkadaş. Fakat şizofreni bir hastanın bu tarz video alay edin e, alay konusu olması çok saçma. Çünkü e, o insanın neler yaşadığını hiçbir şekilde bilemezsin. Bir de o insanlarla dalga geçmek. Ne bileyim Şimdi bu kesin bu tarz video çeken birisi de çıkar şeydir. E, ne dalga geçmesi kardeşim işte insanları eğlendirmeye çalışıyoruz falan. Abi saçma ya bir insanın hastalığını bir insanı güldürmek için kullanmayın. Başınıza gelir pişman olursunuz. Böyle bir ilahi adalet var bu dünyada. Yani yapmayın. Neymiş? Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor bir de ya. <gülüyor> Şu gülüşüne güldüm. Bu arkadaş şeydi bak e, sevdiği kız yanına gelince yok bir kız yanına gelince e, oturacağı yeri siliyor kız da onun sildiği mendili alıp koklayıp cebine koyuyordu o arkadaş bu. Düşük bütçeli Flash TV filmi gibi olmuş burada. burası Mersin'e benziyor ya <gülüyor> Bu video şeye benzememiş mi arkadaşlar? <gülüyor> Direkt aklıma o geldi Atakan Özgürt'le Fatih Yasin'in ilk başlarda çektiği videolar var diye böyle Flash TV oyunculuğu falan yapıyorlardı. Buradaki çocuğun bana karışma artık değişi direkt şey Atakan Özgürt'ü aklıma getirdi. <gülüyor> Bu da işte bir şizofreni hastasının alay konusunu insanlara buluşturmuş. Birkaç diyeceğim bir şey var. Bu arada videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Bütün ümidim gençliktedir diye. Ve büyük zorluklarla cephelerde verdiği olağanüstü mücadeler sonucu kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk gençliğine emanet etmiştir. Bütün ümidim gençliktedir demiştir. Bu videoları şimdi bir kez daha izleyin ve o sözü sürekli tekrarlayın. Gerçekten Atatürk'ün ümidi olan gençlik bu mu? Bizim bir yerlere gelebilmemiz için tüketen değil üreten konumda olmamız gerekiyor. Fakat böyle işler üretmememiz lazım. İnsanlığa faydalı olacak şekilde bazı çalışmalar yürütmeliyiz. Bu insanlar... 10-20 saniyesini bir videoya alıyor ve insanları güldürmeyi amaçlıyor. İnsanlar da, affedersiniz salak gibi bunları izleyip gülüyor. Ben de bazı videolarında güldüm fakat tamamen saçmalıklarına güldüm. Gerçekten insanın biraz olgunlaşması lazım. Bu tarz videoların ne dikkatinizi çekiyor veya bu tarz videolarda ne anlıyorsunuz hiçbir, hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Ee, Tiktok tamam güzel bir platform olabilir. Dediğim gibi şarkıcılar kendi şarkılarını tanıtmak için kullanabilir veya amatör müzisyenler cover yapan e, genç arkadaşlar kendilerini bu platform sayesinde ünlü yapabilir, insanlara tanıtabilir fakat bu insanlar ne yapacak abi Tiktok'tan oyuncu olan falan var mı varsa söyleyin izlemeyelim yani. Veya oyuncu lisansını falan iptal ettirim çünkü yok abi yani bir yere varılmaz bu işte. Her neyse kırıcı olmuş olabilirim ee, şimdiden özür dilerim ki siz de zaten eğer e, bu videoyu TikTok'a koyduysanız e, maruz kalacağınız eleştirilere de dikkat etmeniz gerekiyor çünkü e, siz TikTok'a kendinizi koyarak e, tüm dünyada tüm dünya geneli başta türk olmak tüm dünya genelinde kendi e, videonuzun bütün haklarını ve o uygulamayı veriyorsunuz ve insanlar da bunu zaten hiçbir izin gerektirmeden izleyebiliyor yorum yapmak benim en doğal hakkım eğer bu videoyu çekip de bunları bu videomu izleyen varsa şimdiden kusura bakma kardeşim ama gerçekten yaptığın şeylere bir göz at eğer oyunculukla ilgileniyorsan veya hayalin oyuncu olmaksa eğitimini al tiyatroya git veya ne bileyim çeşitli şeylerle ilgilen İnsanlara faydalı olacak içerikler üret. Ama bu insanlara TikTok hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Her neyse videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Aşağıda bulunan açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya dek hepiniz hoşçakalın.